Güneş sistemi dışındaki cisimlere başlamadan önce birkaç adım geri gitmek istiyorum. Çünkü bu güzel güneş resmini buldum ve en azından bana göre inanılmaz olmasının sebebi bu ölçekte bile güneş hala kocaman bir nesne. Bu ölçekte dünya kabaca tahmini olarak bu büyüklükte olmalı. Yani en azından benim için inanılmaz. Çünkü güneşten gelen böyle bir plazma alevinin içine tüm gezegenimizi her şeyi sığdırabiliriz. Ve sadece hayal edebiliriz. Çünkü gerçekten orada olmamız mümkün değil. Ama eğer bir çeşit koruyucu kapsül içinde falan olsaydık, öyle bir şeye binip güneşe gidebilseydik, böyle bir ortamda olmanın nasıl bir şey olduğunu o zaman anlayabilirdik. Yani bunun büyüleyici bir konsept olduğunu düşünmüştüm. Ama neyse, her neyse. Evet, bunu da aradan çıkardığımıza göre güneş sisteminin sınırında ne var diye düşünmeye başlayalım. Son videoda, güneşten yaklaşık bir ışık yılından biraz daha az bir uzaklıkta başlayan oğurt kuşağını keşfettik. Ama sınır olarak neyi gördüğümüze bağlı olarak, bu sınır çok daha içeride ya da oğurt bulutu kadar, oğurt bulutunun olduğu kadar uzak olabilir. Peki, bu şeylerin fırladığını görüyoruz. Ama güneşten kopup fırlayan görülemeyen parçacıklardan bile süper yüksek enerjili elektronlar ve protonlar çıkar saniyede 400 kilometre hızla. Evet, bunu yazalım. Saniyede 400 kilometre. Biz dünyanın manyetik alanı sayesinde bu yüksek enerjili parçacıklardan korunuyoruz. Ama eğer ayın yüzeyinde olsaydınız, Güneş'te ayın tam tepesinde olsaydı ve siz de ayın karanlık yüzeyinde olsaydınız, direkt olarak bunlara maruz kalırdınız ve düşünürseniz burası uzun süre takılmak için iyi bir yer değil. Ama bunlardan bahsetmemin asıl sebebi, güneş yüzeyinden oldukça büyük hızlarda fırlayan bu yüklü parçacıklara güneş rüzgarı denmekte. Burada rüzgar kelimesini tırnak içine alıyorum çünkü bu bildiğimiz e, o serin esintiden biraz daha farklı. Bunlar güneşten süper hızlarla fırlayan yüklü parçacıklardır. Güneş rüzgarları konusuna girdim. Çünkü bir şekilde güneş sisteminin sınırlarını ve bu rüzgarın yıldızlar arası ortamla karşılaşmadan önce nereye kadar etkili olabildiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Ve işte buradaki grafik bize bunu gösterebilir. Yani Oort bulutu bunun çok uzağında. En azından yoğun bölümün sınırları böyle. Gördüğümüz gibi burası Voyager 1 ve 2'nin bulunduğu yer. Sedna'nın yörüngesi ise daha yakın bir bölümde. Buralarda bir yerde olmalı. Ama Oort bulutu çok çok daha uzakta. Fakat böyle bir görüntüye baktığınızda bu ayrılan güneş rüzgarı Oort bulutundan çok daha küçük. Ama yine de oldukça büyük. İşte burada helipozu yani heliosferin sınırını görüyoruz. Bu görüntüyü Wikipedia'dan aldım. Aslında burası güneş rüzgarlarının hızını ve gücünü yani etkisini kaybettiği yerdir burası. Ve bu noktada basınç çok etkisizdir. Özellikle de yıldızlar arası ortamda bulunan hidrojen ve helyum tarafından etkisizleştirilmiştir. Bu noktadan sonra artık herhangi bir fırlatılma olayı söz konusu değildir. Burada bir çeşit duraklama yaşanmaktadır diyebiliriz. Voyager 1 ve 2 duraklamanın yaşandığı bölgeye aslında baya yaklaşmışlar. İşte bu, Güneş sisteminin sınırlarından biri olarak görülebilir. Yani, herhangi bir somut sınırdan söz etmiyoruz. Sınırla ilgili başka bir görüş ise, oort bulutunun olduğu alandır. Yani, sabit nesnelerin bulunduğu alandır. Aslında, oort bulutundaki nesneleri kimse gözlemlemedi. Sadece orada olduklarını düşünüyoruz. Belki de sınırı belirlemede en somut belirti, Güneş'in çekim kuvvetinin belirgin etkisidir. Sonuçta tüm bu yöntemler Güneş Sistemi'nin boyutlarını anlamak için. Ama tüm bunların hepsi neyin Güneş Sistemi'ne dahil olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri de taşıyor. Buradaki asıl amacım Güneş Sistemi'nin dışındaki ortamı biraz da olsa açıklamaya başlamak ve yakın yıldızlara geçtikçe boyutlarla ilgili fikrinizin olmasını sağlamak. Bir sonraki grafiğe geçersek bu yıldızlara açısından bizim muhitimizi gösteriyor. Muhit evet. Buna rağmen, bu yıldızlar bir hayli büyük görünüyorlar. Göstermek gerekirse, burası bizim güneş sistemimiz. Aa, bu güneş diyebilirsiniz, ama hayır. Buraya güneşi çizmek isteseniz, bir pikseli bile boyayamazdınız. Plütonun yörüngesi dahil, tüm sistemi dahil etseniz, yine de ekrandaki bir pikseli bile dolduramazsınız. Burada gördüğümüz, hemen hemen bir ışık yılı süresinde bir yarı çap. Belki de kabaca Oort bulutunun yarı kadar. Ve bir önceki videoda gördük ki, bulutun yarı çapı özellikle Plütonun yörüngesinin yarı çapına göre ne kadar büyük. Ki Plütonun yörünge yarı çapı kendi başına bile oldukça büyük. Ama güneşten çok ve çok uzak. Ancak bu, bir piksel bile etmiyor bu grafikte. Ne kadar uzakta olduğumuzu anlatabilmek için biz bu grafikte bir beneyin içindeki leke, onun içindeki bir leke kadarız, bir beneğin içindeki benek kadarız. Burada, merkezdeki bir pikselin içindeki bir piksel kadarız. Güneş sisteminden ya da daha da spesifik olursak, dünyamızdan en yakın yıldıza ya da en yakın yıldız kümesine gidebilmek için, bu arada Alfa Centauri en yakın yıldız kümesidir, en büyükleri Alfa Centauri A, Alfa Centauri B ve çıplak gözle göremeyeceğimiz Alfa Proximus ya da Proximus Centauri yani bu oldukça küçük bir yıldız ama yine de en yakın yıldız kümesi yaklaşık 4.2 ışık yılı uzakta. Yani başka bir deyişle, bu gezegenlerden birinden bir uzaylı dostumuz bir ışık yaksa, o ışığın bize 4.2 yılda ulaşacağını kabul edebiliriz. Ya da bu gezegenlerden biri kaybolsa ya da patlasa, biz 4.2 yıl boyunca bunu bilemeyiz. Aa, bu o kadar da kötü değil, buraya gidip bir göz atalım, ee, tanışabileceğimiz, teknolojilerimizi paylaşabileceğimiz, herhangi bir arkadaş var mı burada falan filan diyebilirsiniz, ama bu oldukça fazla bir mesafe. Sadece bu 4.2 ışık yılı, inanılmaz derecede saçma bir mesafe. Ve sadece fikir versin diye söylüyorum, son videoda bahsettiğimiz Voyager 1 ve Voyager 2'nin ne kadar uzağa gittiğini görmüştük. Neredeyse helipoza kadar ulaşmışlardı. Ve bunlar saatte 60.000 km ile seyahat ediyorlar. Ki bu da saniyede 17 kilometre demek. Eğer bu kadar bir sabit hıza çıkabilseydik, yani bu sabit hıza ulaşıp dosdoğru dünyaya en yakın yıldızlar olan Alfa Centauri sistemine doğru gitseydiniz, Voyager'ların en hızlısı olan Voyager 1'in hızıyla seyahat etseydiniz bile bu size 80.000 yıla mal olurdu. 80.000 yıl. Yani bu saçma bir şekilde uzun bir zaman. Sanırım bunu başarabilmek için başka bir yol bulmamız gerekecek.